Selam Gamerlar hoş geldiniz Bugün Serpik'te Arkadaşlar ee, Size bir çekiliş hesabı ile ilgili bir duyuru yapacağım Bu hesap serpik çekilişi vereceğim Arkadaşlar ee, Şartları Arkadaşlar şu an sizlere açıklayacağım ve açıklama kısmına bulabilirsiniz Şartlar arkadaşlar çok basit benim kanalıma abone olmak like atmak yorumlara katılıyorum artı bir iletişim adresi yazmak bir de Açıklama kısmında ve iploruna verdiğim barış kulavuz kanalına abone olmak Arkadaşlar şartlar bu kadar onu kanalına da abone olup bildirimleri açmanız lazım ee, bu kadar arkadaşlar şartları sıra hesabı gösterelim hızlı bir şekilde gösterdim bu arada Hiç uzatmadım direkt ee, Evet arkadaşlar hesapta 3 destansı 2 gizemli var 6300 kupalı bir hesap 6.000 kupasına göre arkadaşlar çok fazla bir karakter var bu hesabı 4 aydır girilmedi arkadaşlar bu yüzden karakter çok rahat bir şekilde karakter çıkarabilirsiniz böyle bir bir oranı da gösterelim hemen ben... Karakter çıkma oranımız arkadaşlar e, 0.58 destans oranımız çok yüksek gizemli oranımız e, yükselen biraz azı efsane oranımız orta derecede bir oranımız var arkadaşlar yani 4 aydır girilmem bir hesaba bir daha çok rahat bir şekilde karakter çıkabilir bir dahaki sizlere burada ben Brawl Pass'ta 2-3 tane kutu bıraktım sonradan çünkü bir anda değiştirdim bu hesap çekiliş çekici vermek için e, kanıtları size göstereceğim arkadaşlar videoda e, kanıtları size göstereceğim arkadaşlar eğer inanmayan bir içinden canlı yayında bu hesabı çekilişiz çekilişi canlı ne yapabiliriz arkadaşlar bu yüzden kanıtlı bir şekilde olacak burada iki tane kutu bıraktım sizlere şimdi biraz maç atacağız video çok boş kalmasın diye ve bu yüzden size 400 yapacağız ve arkadaşlar buradaki tekrardan bilgisayar donmasa büyük kutuyu alacağız arkadaşlar sonra siz buradan kutuyu falan alırsınız zaten büyük ihtimalle bunlardan sene bir karakter çıkacaktır arkadaşlar Çünkü dedim ki bayağıdır karakter çıkmıyor bu hesap. Yani 4 aydır ben hesabı girmedim en son 4 ay önce girmiştim Şimdi biraz oynayalım. Evet, bu arada arkadaşlar benim kesinlikle Barış Kulaç'ın kanalına abone olmanız gerekiyor. Ee, gidip bakın arkadaşlar, b, aboneliklerinizin gizliliği açık olması. Kanalınızın abonelikleri gizli olmayacak, arkadaşlar açık olacak. Bunu da söyle, bunu da söylemeniz arkadaşlar. Hepsini yaptığınız zaman çek çekirdeğe katılmış olacaksınız zaten. Ben bu arada sıkıştım. Gel orta tam gel. Orta. Hele bir vur. Vurmayan da adam ya? Tamam Ortiz. Tamam vallahi anladık Ortiz. Allah Allah. Güzel. Akşam burada topluluk kısmımıza kesinlikle. Bugün arkadaşlar kesin topluluk kısmımızı takip edin çünkü topluluk kısmımızdan çekilişle alakalı önemli bir gönderiler paylaşacağım. Ee, o yüzden topluluk kısmımızı kesin takip edin arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar, ölmedi o. Şu tarat olmasa. Ben sıkıştım. Çok arada kaldım. O gitti. Ve ben öldüm. Öldü o. 216. için Çok az canım var. Dur dur dur. Gel biz ortayız değil mi? Kanka. Biz ortayız. Değil mi? Aynen biz ortayız herhalde. Şurada bir emz var. Emz'i çekeriz birazdan şimdi. Bir canımı toplayayım. Evet. Şu an sıkıştık. Kal bizi vurmazsa. Adam yok, Kal Abamsııın Aha Allah Robotu niye bana Hah Aha bizim karla gitti Onda da çıktı Ortiz Kanka gel Ortiz Hop Çok güzel tuttun Aha aha 3 kişi kaldık Hadi kanka ben şu 2 yük alayım çüküm yüküm yok benim Abi git, bana gelme, bana gelme lütfen bana gel Git git git git git git git. Biz bunu sıkıştırız gel. Kal gel. Lan bana sıkma. Bak vururum ha. Bas vurma bu tuşuna. İkinci olduk. Değil mi? Nasıl üç ya? Aynen öldük adamla. Kaç dakika olmuş dört. Dok 4 dakika 30 saniye olmuş 8 dakika yapmamız lazım Evet Bir maçta girelim arkadaşlar Bu arada bu benim yan hesabım arkadaşlar ana hesabım değil Ana hesabım 14.000 kupa Bu hesap 6000 kupa Ama çok fazla karakteri var benim hesap çok kötü 14.000 karakteri var 14.000 kupası var 29 karakteri var bunun 6.000 kupası var 24 karakteri var Ölsen. Aa ben öldüm. Ya. Eksi 2. Evet, şunu 10 rütbe yapalım sonra videonun sonlandıralım Evet 5 dakika 15 saniye olmuş. Şunun sıkısını. Sıkısını. Bak hareket edemiyorum ha. Dur. Yanlış hoca attım. Penny gel gel. Çok iyi tuttun. Aa! Allah'ım ya! Dükketme. Geliyor mu? Tamam gel. Bak gitti yine. İnternet gitti. Vur lan! Lan da vurdum. Orada bir internet gitti ama yine aldık adamı. Orada biri vardır illaki. Yok. Aa robot var. Burada biri var. Nasıl yok lan? Aa! Herkes öldü yükleri bana kaldı. Enerjileri. Allah niye bana geliyor? Robot yine beni de öldürecek bu. Benim Jesse'yi çekmem lazım buraya ki... ...robot Jesse'ye düşsün. Abi şansa bak ya. Jesse gel! Git robota git! Git git git git git! git. Çok güzel oynadım. Aa! Robot yine bana denk geldi. Carl gel. Tamam ben robotu aldım. 3 enerjimi aldım. 8 enerjim var. Çok fazla enerjim var. Karl kaldı karşımıza. Onun da 7'si var. Ama ben bunları aldığım zaman onun on 10 enerjim olacak. Onun da 8 var. 2090 vururuz. O bizden daha fazla vuruyor ama hasar olarak. Çünkü onun 2 kazması değdi an. Ve o bizi aldı. Ha, robot robotuna düştü ve ben onu alırım. lan çekemedim çekeceğim ben şimdi onu arkadaşlar gel Hop! öldün hadi güle güle evet bir numarayız arkadaşlar her zaman ki gibi tabii. ben bir numara olmasam olmaz arkadaşlar numarayız arkadaşlar güzel buradan 250'mi aldım buradan yüzümüzde geldiğine göre arkadaşlar gördüğünüz gibi 470 yıldız puanımız ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 9 lira tamamlamış olduk ve sizlere birlikte mega kutuya çok az kaldı arkadaşlar. buradan hemen gelirsiniz şöyle bir arkadaşlar hemen gelirsiniz mesela Piper görüntü vardı Piper'la altı maç iki köyüzenin izini alıp siz onu yaparsak zaten derilla derilla altı maç kazanır çünkü deril daha kolay söylüyor deril daha iyi bir karakter ona kazarsınız arkadaşlar neyse derim gibi tekrar da arkadaşlar... Ee, şartları tekrar daha söylüyorum arkadaşlar. Benim kanalıma abone olmak, bildirimleri açmak, like atmak, açıklama kısmında iyi butonuna verdiğim iki kanala bir daha kanal abone olmak, açıklama kısmına verdiğim iyi butonundaki bir kanala abone olmak ve onun da bildirimleri açık ve yorumlara katıldım artı iletişim adresinizi yaz. Bak bu kadar basit arkadaşlar. kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kalın sancakta bay bay.